etkinleştirmek için iki kez okuyorum. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. <gülüyor> Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu TalkBack Pro. Kullandığımız TalkBack ekran okuyucusunun değişik modlanmış bir versiyonunu buldum. Ben kullanmayacağım. Zaten hani yeterince İyi benim için en azından benim açımdan Yeterince güzel yerleşik olan Talkback ama Buradaki pro sürüm biraz değişik Yani ses efektleri çok farklı O yüzden bazı arkadaşlarımızın Hoşuna gideceğini düşünüyorum O yüzden paylaşayım dedim ee, İndirme adresini Dosya.tc sitesine yüklerim. O site dosyayı silene kadar siz indirip kullanabilirsiniz. Sildikten sonra o, yani sitenin artık inisiyatifine kalmış bir durum. Site o dosyayı sildikten sonra bir daha bende de olmayacak. Çünkü ben sileceğim. Kullanmayacağım. Sadece sizin hoşunuza gider diye paylaşma gereği duydum. Şimdi Talkback Pro'yu açalım. Ee, bu Talkback Pro'nun tek bir kötü yönü var. Ee, ayarları ve seslendirme ipuçları İngilizce. Yani sentezleyici Türkçe olsa bile mesela noktalama işaretlerini İngilizce okumaya çalışıyor. Ee, bazı işaretleri, bazı rakamları ya da bazı e, menü öğelerini İngilizce söylemeye çalışıyor falan. Bunun haricinde hoşunuza gidebilir. Erişilebilirlik. Ara. Yüme. Diğer seçenekler sizin için önerilen Talkback 3. Görünebilirlik geliştirmeleri. Duyma desteği. Etkileşim ve yetenek. Gelişmiş ayarlar. Yüklü uygulamalar. Yüklü uygulamalar. Yüklü uygulamalar. olma, Apower. Talkback Pro. Kap... Talkback Pro erişilebilirlik Talkback kapalı Evet şimdi bu normal Talkback'i kapattım Talkback Pro'yu çalıştırıyorum Talkback Pro izin isteği Talkback Pro uygulamasının telefon etmesine ve aramaları yönetmesine izin verilsin mi? Talkback Pro uygulamasının telefon etmesine ve aramaları yönetmesine bu izni istememesi lazım normalde ama niye istedi bilmiyorum. Neyse bir sıkıntı çıkmasın. Kabul edelim. İzin ver. Talk talk talk kullanımda. Talkback Pro of list items kullanımda değil. Ayarlar 3 of 4. Böyle yarı voice over Yarı Huawei ekran okuyucu, yarı JSO ekran okuyucu, yarı başka bir ekran okuyucu adını hatırlayamadım şu an. Her ekran okuyucudan birer ses efekti alıp koymuşlar. Değişik bir paket yapmışlar. Bence ses efekti olarak güzel. Ama dediğim gibi ben kullanma taraftarı değilim. Sonuçta kimin tarafından modlandığını bilmiyoruz. Ne amaçla modlandığı belli ama Hani Altında başka bir amaç var mı yok mu bir çapan oğlu var mı yok mu bilmiyorum İnşallah yoktur öyle yükledik ama ee, Çok taraftar değilim açıkçası modlanmış topback kullanmaya Ama e, Bazı arkadaşların hoşuna gideceğini düşünüyorum videonun başında da söylediğim gibi Audio adding. Text to Speech settings. Double Tap to Mesela metin okuma ayarlarını nasıl seslendiriyor bakalım. Metin okuma Yukarı kezdinirim Buton Out of List Metin okuma Tercih edilen motor Ayarlar Dil Sistem dilini kullan Konuşma hızı Yavaş Hızlı Yüzde 15 Ses perdesi Düşük Yüksek Yüzde 20 Yüzde Çal Bu 0'la buttu. Top settings. Evet bu şekilde. Verbose. Sound and vibration. Verbose tip out of list. Yukarı git. Cuza preset. Kas Verbose tip speak us again. After speak list and Always speak number of list ait. Top back settings. Galiba. Daha git. Double tap açtı mı da? Eee Başka ayarlar da var burada, başka seçenekler de var bilmiyorum. audio text to Sound Şöyle üstün körü geçelim. Customize focus indicator. Customize gestures. Customize Cover proximity sensor to stop speech on switch. O tutorial alan. Advanced settings. Open Talkback attı Telegram Current Talkback version 5.0 Double Tap açtı Açtıbate Bunu yapan eleman ee, Talkback'i Play Store'da aç seçeneğini Talkback'i Telegram'da aç olarak değiştirmiş Sanki bunun üretici firması Telegram'mış gibi Bu yapmayı tap Nasıl başardı bilmiyorum ama yapmış işte Advanced settings out of list Yukarı git buton. Double tap to açtı Normalde şey demesi lazım Talkback'i Play Store'da aç Ya da Samsung Kullanıcıları için Galaxy Store'da Talkback'i Aç demesi lazım Ama burada ee, Talkback'i Telegram'da Aç diyor Cinsmiş gerçekten Speak passwords Controls Lac Cursor Off Cursor Color Custom Abls Single Tap to Activate Tap Element Description or Tapping on Keyboard Heading Single Tap Tapping Off Switch Double Tap to Activate Tapping Preference Holding the to Tool Select the Key Then Keyboard or Use Volume Keys to Navigate Developer Settings Levels Polce Terms of 723-725 Cover Proxy Tutorial Advanced Setting Open Talk 731-7 Customize Focusing the Jack Control Sub Verbose Text to Audio Text to Space Verbose Verbose Yukarı git Choose a preset Custom List Verbose Details şu an sadece üstün körü dolaşıyorum. Menülerin ne işe yaradığını anlatmıyorum. Daha doğrusu anlatamıyorum çünkü kendim de anlamadım. Ee, dili İngilizce olduğu için e, ben de anlamadım. Hangi fonksiyon ne işe yarar. O yüzden anlatmak yerine sadece üstün körü geçiyorum. İngilizcesi iyi olan arkadaşlar anlayacaktır. Ya da bu işlere benim kadar meraklı olan Gerçi ben ses motoru Türkçeleştiriyorum Bugüne kadar ses motorundan başka hiçbir şeyi Türkçeleştirmedim ama e, Benim kadar bu işe meraklı olan arkadaşlar da eminim bunun Türkçeleştirme dosyasını yapacaktır. <gülüyor> belki daha basit geldiğinden, belki Uğraşmaya değer bulmadığındandır, bilmiyorum. Ben de tam olarak hangi düşünceyle yapmadığımı bilmiyorum ama ben bugüne kadar hiç ses motorundan başka bir şey Türkçeleştirmedim. Elime yeni bir ses motoru geçtiği zaman kullanmadan önce bakarım. Eğer dili İngilizce ise onu bir, bir güzel Türkçeleştiririm. O da biraz e, uğraştırıcı. Bazı dizinleri. eee Normal satırlardan düzenlemek yeterliyken bazı İngilizce olan dizinleri de Xml dosyalarını karıştırarak e, nerede ne var onu keşfederek e, düzenlemek zorunda kalıyoruz. Çünkü mesela atıyorum Locuendo TTS. Locuendo TTS'nin işte mevcut Locuendo versiyonu. ...konuşma hızı çarpanı, e, ton seviyesi, e, ses cinsiyeti gibi ayarları e, normal dizinler kısmından Türkçeleştirilebiliyor. Ama bunun içinde olan öğeler mesela işte atıyorum ton seviyesi çok düşük, düşük, ortalanmış yüksek, çok yüksek. Bu seçeneklerin tür Türkçeleştirilebilmesi için ee, bunun ee, bu dizinlerin yazılı olduğu XML dosyasını açıp onu düzenlemek gerekiyor. Yani ses motoru Türkçeleştirmek de çok basit bir iş değil açıkçası. Özellikle Lokvendo TTS'nin Türkçeleştirilmesi biraz daha uzunken. Mesela Yeni bir lokvendo sürümü çıkacak olsa ve eğer dili Türkçe gelmeyecekse, Türkçe olarak gelmeyecekse ya da Türkçe dil dosyası diğer dil dosyalarının arasında yer almayacaksa sıfırdan yeni bir Türkçeleştirme dosyası yapmak gerekiyor. ki bu da yine aynı hikayenin baştan yazılmasını gerektiriyor. Dizinler kısmından Türkçeleştirilebilen öğeleri dizinler kısmından türkçeleştir. Dizinlerin içindeki açılır pencerelerin e, içinde bulunan öğeleri XML dosyalarından düzenle, türkçeleştir falan filan. Bu e, ekran okuyucuda aslında bakarsanız üstün körü bir APT düzenleyici programıyla baktım ama eee dizinler kısmında Türkçeleştirilebilecek hiçbir menü yok. Hiçbir satır yok. Sadece ne yapabiliriz? Xml dosyalarını kurcalayıp, nerede ne var onu keşfedip, İngilizce olan satırları ve dizinleri Türkçe olarak yazmak lazım. Ama ben bunu yapmadım. Ama dediğim gibi benim kadar bu işlerle ilgilenen arkadaşlar mutlaka bir Türkçeleştirme dosyası yapacaktır. Bundan adım gibi eminim. Speak element always speak number of list items. Speak for forum. Speak element tab. Speak system windows when. Speak notification when screen is off. Use speech changes. Speak delete letters in a high. Speak letters with examples. Keyboard echo on. Keyboard echo. Capital letters. Say miss heading. Speak element id se punctuation 12:41 out of list 12:44 sound and vibration controls just hold me zero focus indicator Sa verb text dusk verbosite sound and vibration vibrate on sound and vibration out of yukarı git Vibration on fade açık audio logging sound fade açık sound fade açık volume match media volume Talk back, yukarı verbose sound tek verb sound at uh, control just homeze focusing just homeze focusing dictator out of yukarı git tick modes on switch color Head tick mode on oh. color seçili değil radio mode seçili değil seç, seç, seç, seç, seçili seçili seçili 10 28 13 başka seçenekler de varmış 13, bunun içinde uh, normal talk ekran okuyucusundan farklı olarak ee, normalde top back'te olmayan seçenekler de varmış. Customize focus indicator. Customize gestures. Customize gestures. Practice gestures. Reset gestures. Bir finger swipe up, swipe down, swipe left. Swipe right, bir finger back and swipe up, and then swipe down, then swipe left, right left. The then swipe right, then left. Bir finger angle edin. Swipe up. Swipe up. Swipe Swipe left. Swipe left. Swipe right. Swipe, 2 finger tap, double, double, triplet. Swipe. Swipe. Swipe. Swipe, 3 finger tap, tap, double tap, double, triplet, triplet. Swipe. Swipe. Swipe. Swipe, 4 finger tap, double, double, triplet. Swipe. Swipe. Swipe. 14, 14, 14, 34. Justomize Menus cover proximity sensor <gülüyor> verre ee, bu Talkback Pro da bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, tam ben de anlamadığım için içeriğini size de anlatacak bir şey bulamadım ama eee Kendiniz keşfedebilirsiniz, bakabilirsiniz, içinde daha başka ne menüler var. Çünkü ben çok üstün körü geçtim ve neyin ne işe yaradığını kendim de anlamadığım için sizlere anlatamadım. Apple, for Windows, Mac, Android and Out of Pager, Text 1523 Bugünkü içeriğimizde bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle.